En sıkıldığı veya da bu zamanlarda of ah gibi sesleri neden çıkar? <gülüyor> bir soru daha buna eşlik ediyor. Düşünürken neden ıı, a, ıı gibi sesler çıkarmayı diğer duyarız. Tam geçen bunun muhabbeti geçti. Bana şey diyorlardı, konuşurken çok uyuramıyorsun falan filan diye böyle ''Hocam nasıl beceriyorsunuz bunu? Işte, ne çalıştınız?'' falan filan gibi. Bir arkadaş bir anekdot anlattı onunla ilgili. Hocasına sormuş, Aa bugün Gökhan Okçu'nun ismi ikinci kez geçiyor. Gökhan Okçu evet. hocasına sormuş bunu. Ben ınırıyorum konuşurken, bunun yerine ne yapmam lazım, Ya yani bunu nasıl geçirelim? Hocası da demiş ki o yerine düşünce koyacaksın evladım demiş. Yani, o hazırlık, zihninizde biriken malzeme konuşma sırasında... Bak ne kadar rahatsız edici oluyor, görüyor musun ve sessizlik vermek? Mesela ınır demesem ben Öldüm falan zannedebilirler. Dolayısıyla o boşluk içerisinde karşıya ya düşünüyorum abi demek için ee, aaa gibi anlamsız sesler çıkarıyorsun ki zaman kazanıyorsun aslında. Karşı ediyorsun ki şimdi kelimeyi bulacağım az kaldı gibi onu bulayım geliyorum. O ın sesi ona işaret. Tabii ki fazlası rahatsız edici. Bizim eski başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz fenomendir. Gençler bilmez. İnternet arayıp bulsunlar. Konuşmaları arasında gerçekten Yani Özellikle ilk dönemlerinde. Mesela konuşurken böyle durup ve hiç renk vermeden Gayet uzun süre böyle susabilirdi mesela ve ben küçükken hatırlıyorum böyle kıvranırdım televizyon başında haberlerde falan açıklamanı izlerken. Bu tabii ki e, onun kendi tarzıydı. Ama o ığılamalar bir konuşmacı için belli bir eşiğin üstüne çıktığı anda son derece rahatsız edici. Bunu biliyorum, bunu kendim dinlerken de yaşıyorum. Bazen böyle hazırlıklı olmadığım konularda ben de ığılayabiliyorum. Yani buradaki konularda biraz hazırlıklı olduğum için herhalde. Ama belli bir eşiğin üstüne çıkmadıktan sonra o bir sosyal işaretleşme. Diğer bütün anlamsız seslerimiz. Bir önceki soru. Bu hocam işte sıkıldığımız zamandaki of. Aynen. Bütün bunlar anlamsız hava hareketleri diye biz mesela solunum dersinde bundan bahsediyoruz. Böyle bir başlık var hakikaten. Anlamsız derken aslında anlamlı da doğrudan fizyolojik bir sebebe ya da faydaya işaret etmeyen. Duşa girdiğimiz zaman falan soğuk duşun altına girecek. Niye bunu yaparız mesela bir düşünsek. Aslında bunun fizyolojik bir kaynağı var. Soğuk suyu yediğinizde memelilerin bir çoğunda olduğu gibi Dalıyormuşuz zannediyor beyin. tarzı beyin sapı. Hani suya daldığımızda soğuk hissederiz ya. Ya işte oksijen olabildiğince tutmak için de içine bir miktar hava çekiyorsun. Suyun altında azıcık daha hayatta kalabiliyor ama mesela of abi be. Bu herhangi bir fizyolojik rahatlama ya da ihtiyaçtan kaynaklanmıyor. Genellikle etrafımızdaki insanları durumumuzdan haberdar etmek için sinyaller. Ağlamak, gülmek, esnemek. Mesela esnemek Evet beyni biraz soğutuyor. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor ama esnemen esas fonksiyonu baba sıkıldık. Gidelim yani burada bizi bilişsel olarak uyaran durumlar azaldı. Dolayısıyla bu ortamı değiştirmemiz lazım. Ya uyumamız lazım ya yaptığımız aktiviteyi değiştirmemiz lazım gibi toplum mesaj. Ve dikkat ederseniz bunların hepsi bulaşıcı Bunlar bulaşıyor. Niye? Karşımızdaki insanın bu tip duygusal çıktılarını algılayıp onu taklit edebilecek kapasiteye sahipsek biz sosyal birliktelikler kurabiliyoruz işte. O yüzden bunların hepsi hem doğrudan fizyolojik mekanizmaya dayanmayan hem de birbirimiz arasında bulaşıcı olan şeyler. Etrafınızda sürekli ofluyan puflayan insanlar varsa kakarak, ikili giderek işinizi yapmanız mümkün değildir. O yüzden etrafınızdaki insanların sıklıkla nasıl sesler çıkardığı da bizim ruh durumumuz açısından önemli. Ulaşırtılmış. Hocam etrafınızda birinin olmadığına da bir seslere devam ediyorsunuz o zaman alışkanlığa... Tabii ki, tabii ki. Yani esnememiz de tek başınayken de esniyoruz. Yani, Bunların aslında pro sosyal davranışlar. Yani sosyal birlikteliğimizi kolaylaştıran davranışlar. E tabii ki yani tek başına kalınca da zaten default'o sosyal bir canlı olarak arada bir bunu yapıyorsun. Ama şey tuhaf değil mi düşünsen evde otururken böyle boş duvarınza. Of Allah'ım çok dar. Bu şizofreniye benziyor biraz yani. Böyle <gülüyor> <gülüyor> böyle yapıyor olabilirim. Hadi. Ama şey o o şeydir bazen tabii herkes oluyor. Biri duysun artık şunu. Oraya geliyorum. Bir daha sunumlar gerçekten alışkanlığa dönüyorum. Yani bir istemeden yani bir şey of hani bir o sanki rahatlamaya şey, bir nefesi dışarı vermeye. Ha onu da şey yapalım. Karate'deki haytlar evet. falan güç toplama. Bu aa, ayrı bir konu evet. tabii. Nefes alırken sempatik sistem, nefes verirken parasempatik sistem çalışır. Açayım. Sempatik sistem bizi heyecanlandıran, nefes verirken çalışan, parasympatik de bizi rahatlatan sistemdir. Nefes alışverişlerde çok küçük farklar olur. Her nefes verişte kendimizi çok rahatlamış hissetmeyiz ama sinir sisteminin çalışma modunda hafif kaymalar olur. Bağırmalar, işte efendim nidalarla işte bir takım atraksiyonlar yapmalar özellikle uzak doğu sporlarında falan çok gördüğümüz bir şey. O hızlı nefes hareketleri bizim aynı zamanda sempatik sistemimizi aktive ederek güç toplamamızı da kolaylaştırıyor gibi gözüküyor. O fıfların bir kısmı da onunla alakalı olabilir. Evet. Bak bu aklıma gelmemişti Bir sorudan nerelere gittik arkadaş ya. Geri evet. gençmiş. Akşam karate yapacağım. <gülüyor>